Merhaba arkadaşlar Web Dünya kanalıma hoş geldiniz. Bugün size sık sık karşınıza çıkan internet ortamından indirdiğiniz WinRAR dosyalarını açmak istediğinizde aldığınız bir hatanın çözümünden bahsedeceğim. Aslında araştırırken gördüm ki bu sorunun Windows kaynaklı olduğunu düşünüp çoğunuz Windows güvenlik duvarını kapatarak sorunu çözeceği yanılgısına düşmüş. Sorunun kaynağı işletim sistemli olmamakla birlikte çok basit bir çözüm bulunmakta. Hazırsanız şimdi çözüme geçelim. Öncelikle RAR uzantılı dosyaya tıkladığımızda dosyanın yolu ve arşiv biçimini tanımıyor veya arşiv hasarlı uyarısı karşımıza çıkıyor. Bunun çözümü çok basit. Öncelikle programımızı indiriyoruz. Hep dünya kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Windows 64 biz tanıştırsına indireceğiz arkadaşlar. Ee, burada dikkat etmeniz gereken bir husus var. O da benim işletim sistemim 64 bit ve en güncel versiyonu yani şeyin açma programın en, gün, en güncel şu an 2019 2. ayda güncellenmiş bunun 64 bit onu indireceğim sizin bilgisayarınız işletim sistem 64 et bit, ise 32 bit ona göre indirin programı indiriyoruz ve install deyip kuruyoruz bu kadar şimdi hata veren klasür açacağız Şimdi açmak istediğiniz klasörü tekrar basıyorsunuz hatayı yine aldık çözümü ise sağ tıklayıp birlikte açıyorsunuz Pardon sağ tıklayıp seven zip ile açıyorsunuz Arşiv e açıyorsunuz gördüğünüz gibi açıldı çözümü çok basit sağ tıklıyorsunuz birlikte aç değil zip ile açıyorsunuz Arşiv e aç dediğinizde direkt açılıyor. Normal tıklayıp açmaya kalktığınızda yine aynı hatayı veriyor. Görüşmek üzere.